2020. Manisa Saran'dayız. Ee, yanımızda rekor e, gelişim müşterimiz e, Halis Bey. Evet bağ sahibi. Ee, Ali. Ali Bey toprağı işleyen buradaki bu işçilikleri yapan ve Hüseyin Bey. O da birlikte beraberiz ve Manisa Merkez. Hakan Bey bayimiz Hakan Çetin. Burada e, sorunlu çubuk yapmayan e, bir bağın 11 dekar bağın 20 sırasında rekor gelişimi bu sene denedik. Evet. 14'ünde denemedik. Evet. Neler oldu? Burada neydi? Şu an ne oldu? Burada filiz olmuyordu. Taneler istediğim şekilde olmuyordu. Olmuyordu. Doğuş olmuyordu. Ben bunu kasımın 5'inde uygulamayı yaptım. Evet. Ve şimdi şu an gayet memnunum. Ben yani sizler, de, sizler de görüyorsunuz. Sadece çeşit, çeşit nedir buranın? Şey olarak bunun. Sutak urutmalı gözü. Yani sultak urutmalı gözü. Yerli mi bu Amerikan mı? Yerli. Yerli. Yerli bu. Yerli bağ. İki su verdim. İki su verdiniz. Durum bundan ibaret. Gayet ne zaman yaptık uygulamayı? 5 Kasım'da yaptık. 5 Kasım 2019'da ha. yaptık. Evet. Ee, dönüme bir torba gelecek şekilde. Dönüme bir torba gelecek yaptık. şekilde. Geçen sene burada çubuk sürmüyordu. Sürmüyordu. Ee, doğru rantalı olarak ürün, üzümlerimizde de aldığımız üzümde de verim kaybı artı e, yirleşme vesaire. E, olmuyordu. olmuyordu. Evet. Şu anda çubuk e, her şey istediğimiz şey, şekilde şey geldi. Istediğim geldi. Peki, ve filizler de görüyorsunuz yani. Şöyle gösteriyoruz mesela yavaş yavaş gidelim. Şöyle duralım bir şurada gene. Siz e, buranın bakım ve işçiliğini evet. siz yapıyorsunuz. Şöyle hı. bakalım kameraya. Hı. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Burası daha önce e, filiz yapmıyordu. Taban yerde hı hı. yani toprağa yanlış e, bağ dikiminden kaynaklanan bir şey. Normalde Amerikan bağ dikilmesi gerekirken Yerli, yerli bağ dolayı filist sürümü yapmıyordu. Ve ben başkasından duydum bu rekor gelişimi. Evet. Sonra kendim geçen yıl 2019'da kendim uyguladım kendi bağımda. Uyguladınız. Ee, ve randıman görünce arkadaşımıza da önerdim. Alice Bey'e de önerdik. Onun bağında da yarısını uygulamak kaydıyla bu Hı -hı. sene denedik. <gülüyor> ve istediğimizden daha güzel bir verim aldık. Verim aldık. Evet. Yani ya, şimdi üzüm kalitesi de güzel. Üzüm kalitesi, sürgün de güzel. Kahveyi... Şöyle arkaya doğru bir gösterelim. Tane, Ban, canlılığı konusunda çöldünüz siz. Ee, <gülüyor> devam edin siz anlatın. Tane irili olsun. Ee, yani istediğimizi. Böyle gelin. Bu tarafa gelin. Evet. Ee, da, tane da, irili. Ta, tane irili istediğimizden daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Yani, şimdi eski yıllara nazaran hem önümüzdeki yıl için çubuk <gülüyor> e, olarak çubuğu var. Şimdi burada atılan ve atılmayan yerler var. Şimdi evet. birazdan oraya doğru gideceğiz. Evet. Hakan Bey siz burası için bir şey söyleyebilir misiniz? Bir evet. bağcı olarak. Şimdi e, atılma yeri az önce gezdik. Evet. E, Şöyle gelin ben. Geçen Hı -hı. seneden kalma çelik marazının etkilerinin daha yüksek olduğunu gördük. Evet. E, burada rekor gelişim tabandan uyguladıktan sonra mutlaka burada da çelik marazının e, şeyleri vardı ama o e, ağacın güçlenmesiyle birlikte e, kurtuldu. Evet. Çok fazla etkisini göstermedi. Hı -hı. E, taneler gözüküyor, salkımlar gözüküyor. Tabii bu sene e, tabii toparlanma yılı diyebiliriz bağ tabii, için. Tabii. Kendini toparladı. Hüseyin Bey siz Evet bağın hani bu gübreyi attıktan sonra bir toparlanma oldu yani. Arkadaşımızın bağında ara sıra Siz gidip... buranın buranın şeyini biliyorsunuz Hüseyin önceki halini. önceki halini biliyoruz. Fazla çubuğumuz yoktu. Şimdi bu sene bu 11 sıraya atıldıktan sonra Hı -hı. daha güzel bir daha değişik oldu yani haliyle. Hı -hı. Bağımız güzel yani. Peki su, yani. suyla ilgili bir su stresi yaşadınız mı bu sene? Yok yaşamadım. Bu sene hava da sıcak gitti. Gitti. Ee, bu sene sezon içerisinde insanların yani üreticilerin yaşadığı siltme sorunu var. Hiç bir tane yok. Hiç, yok. yok. Hiç bir tane yani yok. Şöyle şöyle gösterelim. Hiç Verin. bir tane yok. olayı daha burada. Şöyle bakın. Şöyle salkımı gösterelim. Ki hepsi bir hep şöyle hepsi birbirinden bu şekilde görülüyor ekranda. Şöyle içerileri de gösterelim. Bu şekilde. Yani gelin yavaş yavaş gidelim hızlıca. Şuradan. Şöyle yavaşça gösterelim ekranı üzümlerimiz. Yani burası sorunlu, sorun yaşadığımız çubuk yapmayan bir bağ. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Gösterelim. Bu şekilde görünüyor. Gidelim. Şimdi şu an atılmayan yere doğru gidiyoruz. Gelin. Kameramız gelsin. Kapatmadan hemen geçelim. Böyle gidiyoruz. Şimdi ee, atılmayan 14 sıraya doğru ilerliyoruz. Şöyle gidelim, göstere göstere. Burası 11 dekar. 11 dekar bir şeyin 11 sırası atılmadı, 20 sıra atıldı. Ali atılmayan yere Şurada girelim Ali. Geldik şu anda. Yani bu aralara atılmadı şu anda. Şöyle. Şu araya girelim hocam. Şu an burası atılmaya atılmayan mı? yer. Atılmayan yerlerden bir tanesindeyiz. Mesela tane inceleyi burada. Tane burada. Şimdi tane görüldüğü burası gibi atılmayan daha ince. yer. Şimdi buradaki şöyle görüyorsunuz durumu. Buraya atılmayan yerler. Atılmayan üzümler. Buradaki çubuk durumu gene zayıf. Zayıf, düşuran. Diğer yere bakaraktan ee, Bakarsanız burada, burada talk, salkım. Şeyi de ufak. Evet. Boyu da ufak. Boyu da tane ufak. ufak. Şuraları da gösterelim. Aralarda diğerlerimiz var ama. Genel şey olarak bakarsanız diğer taraftaki standartlık burada Evet, yok. evet. Tanelerden belli zaten. Buraya atılmadı. Bu şekilde. Yani böyle baktığınız zaman sıraya da diğer taraftaki gördüğünüz Filiz şeyi yok. Filiz ve sürgün şeyi görünmüyor. Bu şekilde devam ediyor orada. Devam ediyor. Yani bloklara konusunu burada zaten herhangi bir uygulama yapılmadığı için Görüyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Gidelim şöyle biraz daha. Şurada duralım isterseniz artık. Şöyle. Şu güneş, üzüm Güneş yanığının etkileri daha fazla Evet. Yani güneş yanıklığı dediğimiz olay şu. Şu gördüğünüz Bu olay. Çelik marazından dolayı salgınım. Çelik marazı <gülüyor> durumu daha fazla. Az önce söylediğimiz gibi. Bu şekilde. Duralım böyle. Burada videomuzu tamamlayalım bu şekilde. Şimdi. 11 dekar bağımızın 20 sırasında uyguladık. Buralarını uygulamadık. Ee, 11 sıraya uygulamadık. Uygulamadık. Ee, bir dahaki sene inşallah hepsini i̇nşallah, uygulayacağız. İnşallah. inşallah. Ee, rekor gelişimi bağcılara, üzüm üreticilerine tavsiye eder misiniz? Edelim. Öncelikle Malisa soru alıyoruz. Ederim. Ederim. Ederim. Gelsinler, herkesi... gelsinler herkes görsün, baksın, denesin. Denemekten hı. hiçbir şey kaybetmezler. Evet. Şuna inansınlar ki daha çok mançul olacaklarına inansınlar. Hı hı. Şimdi burada yapmış olduğunuz uygulamaya karşılık verdiğiniz bedelin. Karşılığını size fazlasıyla, fazlasıyla, fazlasıyla, fazlasıyla kazandırıyor. kazandırıyor, ekonomisi de uygun. uygun. Ee, sizler de zaten bu işin bakımını yapıyorsunuz, tavsiye ettiniz. Evet. Ee, benim buradan şöyle bir önerim daha var. Bizim e, rekor gübre AŞ firmasının yaprak gübremiz de var rekor gübre. Onu da uygulayacağım Bağlarımız, sana. E, uyanış döneminde ilk uyanıştan başlıyoruz. Son koruk e, şey dönemine kadar e, bir 40-30 günlük, 30 günlük süre içerisinde 3 uygulama, maksimum 4 uygulama şeklinde. E, tavsiye eder misiniz tekrardan ederim tekrardan soruyorum. tavsiye ederim gelsinler görsünler va burada Hakan Bey sizin var mı burada ile ilgili söylemek istediğiniz eklemek yani istediğiniz dediğimiz gibi işte kullanılmayan yerde flexoronun devam ettiğini görüyoruz. Çelik marazanın etkilerinin daha yüksek olduğunu yani asmanın güçsüz olduğundan dolayı uç kurumasının güneş yanıklarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Kullanıldığı bölgede bunların hiçbir tanesini görmedik. Evet aynen öyle siz de buna şahit. Şahitim. Yani Arkadaşlar da şahit. bunu biliyorlar, görüyorlar. Ee, biz buradan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bize ediyorum. ilginize alakanıza, ilgilendiğiniz Zaman ayırdınız. Buradan bütün Türkiye e, tüm bağcılara Manisa'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. Bol kazançlar